Aş neutra A About だべの saçみく。やべ。超 saçま。 <gülüyor> abi geçtiğimiz yerlerden niye kalp çıkıyor ekran şu an meport kalp dolu abi ben de hala devam Paramız var herhalde aslında. Ya bir, iki de mesajı tutturuyor bu kim ya? Hırsat <gülüyor> <gülüyor> <Fırsatacağım>. dışarı. <gülüyor> Bak burada 24 var. I got supplies. Bak burada I got supplies. Görüşürüz. Ben yokmuşum gibi devam et abi. Ben aslında yokum. Geliyorum geliyorum abi dur, dur dur dur dur abi geliyorum ete. Dur dur dur dur dur San abi, benim, dur. Sal abi evim durdu. Abi evim durdu sal abi abi abi abi abi abi, abi evim durdu. Abi. Bana ne evim durdu evim durdu evim durdu benim dur evim durdu aşık olma abi evim durdu. Nerede he? Abi eee awesome. mermilerde de görüşürüz. Durdur dur abi. Al abi. I got supplies. Attım attım. Attım attım. <gülüyor> attım, attım. Attım attım abi bak hepsi orada. Ben de 103 para oldu bu arada. Sert bir mi? Abi ben AVM istemiyorum. Ben AMR M'leri istiyorum. Favori silah. Sanma. Sanma. I got supplies. Oy. Ben içi boş sandım abi de değilmiş. 8x ben de yok ki. 8x ben yok ki. Ben de yok ki 8x abi. Ha hani ne abi? Bu abi ne? E, 8x. Madem ki seceksin. Abi biliyorsun bak ben çok dürüst bir insanım abi. Abi şemek güna. Yevret <gülüyor> mekun <güna> abi. <gülüyor> <gülüyor> dur sertek şey abi dur. Dur sertek şey abi gel. Bak ee sana şunu vereyim. Mark the location. Ona... Hakkını helal et abi. Aynen Abi benim canım yok bu arada Sertiçler bisiklet mi daha hızlı gidiyor yoksa eşek mi? bisiklet çok güzelmiş bu arada Tamam sana 8x parası çıkartırız abi rahat ol Abi bak burada bizim bir tane abi vardı Tamam mı? Adam ikimiz baydı Bir de yayıncıydı abi işte Adama ayakta tava attı. Bizim silahla alama alamadığımız adama ayakta tava attı. Keşke bana da geç söyleyseydiniz. Save me. Ben diyor öyle şeyler. Abi 5 para daha buldum. Thank you. Abi sana benim kasırdı ben grafikleri düşürdüm Dur kasma Yok abi Kendimin var Dur abi sana Help. şu parayı atayım Al abi Ana Pembe pende <gülüyor> Abi Bak o değil de Bisiklet desen mülk mülk mükemmel Pembeli beyazlı <gülüyor> Sen yani şey an şeyde misin videoda mısın hı. <gülüyor> Tartışı abi, senin kendi sesini çıkartıyor mu yani kendi sesin duyuyor mu şu an? E abi bir tek... Abi ben tek mı konuşmuş gibi oluyorum ya. A millet beni deli sanacak. bağlantı şeyim veriyormuş herhalde Abi. Alayım. iki fişek öldürsem ağlarım bu arada net abi tam 3.00 param var he Bir fişek çıkması yok mu Diyemizi aldık Çok dikkatli abi yere neydi Yoo ben 4x atmadım Yok abi almayacağım Rezal değilim şu an de bir tane arkisçi alayım bari. Niye canımız bu kadar fazla gidiyor? Alan o kadar küçük değil. Burla lazım. Tram. Tahliye kursak ya abi. Etkinlik alanına mı gideceğiz? Abi bu arada kalpler de bitti bende Artık çıkmıyor Eşeğe bineyim mi? Abi alan çok küçük oldu bu arada he. Biz öldük. Abi iki şeyimiz var farkında değilsin herhalde. Kral tane mi? keseceğim. 3 tane var hadi al bir tanesini abi. Ne yaptı? Şu bisiklet azıcık bileyim var. O bisiklet güzelmiş. Aldık var mı? Son 17. 15. Efendim vardı. Şeker atacağız mı? Hayır tam işaretini atlıyom alan mı ki? aa bak burda bir şey katmışlar. be isismillah Bence bu olanlar raşlamazlar sanmıyorum herkes be oynar Kasıyo bu arada Tarpettim Bitti mi? Gördüm help Arkamız arkamız <gülüyor> Geldi sağında